Merhabalar arkadaşlar Hesap çekilişi için bekleyen arkadaşlar büyük heyecanla şu anda e, takip ediyordur büyük ihtimal şu an için videoda Gösterdiğim gibi bu hesabı alacak olan arkadaşımız birazdan Yapacağım çekilişle Tarafsız bir şekilde tabi yani, o konuda içiniz rahat olabilir uygulama üzerinden hani kimin adını çıkacağını ben de merak ediyorum sizin gibi Birazdan Kime çıktığını hep birlikte öğreneceğiz. Hesap bu arkadaşlar. Tabi vereceğim arkadaş arada bir izne olursa şöyle birkaç video çekeriz hesapta ne durumda olduğunu, hesapta oynarken neleri geliştirdiğini sizler de görmüş olursunuz. Kimin adı çıkarsa o çıksın hesap kendisine hediye edilecektir. Bu konuda içiniz ferah olsun. Tabi vereceğimiz arkadaş örnek veriyorum oyun oynadı birkaç ay sonra sıkıldı e, oyunu bıraktı kendisinin ricam tekrar hesabı bana iletmesi başka arkadaşlar arasında çekiliş yaparız kazanmak e, Oynamak isteyen arkadaşlar devam ettirebilir çünkü böyle oyunu bırakıp e, bilgileri aldıktan sonra hesabı çöplük haline getirme durumları söz konusu oluyor daha önce böyle durumları yaşadık o yüzden tekrar belirtmek istiyorum şu an uygulamaya geçeyim arkadaşlar o zaman şöyle bir önce bir bakalım şöyle bir şunu bir son defa oynayalım bakalım Evet bu savaştan sonra hesabın çekilişini yapmış olacağız Büyük bir merak içinde bekliyorum. Kim bu şanslı? Tabii çoğunuz videoyu izlerken beklemeyip direkt sonuca getirmeye çalışacaksınız. Direkt görelim ama konuşmayı dinlemeye gerek yok. Bana çıktı mı çıkmadı mı diye. Emin olun şöyle bir durum var. Elime benim çok hesap geçer. Yani zamanla sizin burada yorum atan arkadaşlar illaki çoğuna hesap veririm. Daha önce yaklaşık bir 10 hesap verdim. Hesap vermeye yine devam edeceğim içiniz o konuda rahat olsun ee, yeter ki siz takipte kalın ee, Yorumu yapmayı beğenmeyi unutmayalım destek olmayı unutmayalım arkadaşlar Sizden tek beklentimiz bu Bu kadar yani. başka bir şey istemiyorum Hesap için şu an için çekilişe gidiyoruz Evet arkadaşlar hazır mıyız uygulamaya geçiyoruz Uygulamamızda gördüğünüz gibi e, yorum atan arkadaşların tek tek isimleri başlatıyoruz var. arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım kime çıkıyor. Evet, bakıyoruz, bakıyoruz. Evet. Ve Mehmet Doğan arkadaşımıza çıkıyor. Mehmet Doğan arkadaşımız e, yorum e, videoyu izledikten sonra. Senden ricam e, Instagram adresim ahmetmen e, açıklamada da belirteceğim. Oradan bana ulaşırsan sevinirim. Tabi hesabın senin olduğunu da bana teyit ettirmen gerekiyor. Yani, e, bunu Instagram'dan görüşünce ben teyit ettiririm sana senin olduğuna dair. E, oradan bilgileri paylaşırım. Oyunla ilgili en ufak sorun olduğu zaman oradan da ulaşırız. Bu arada herkes ulaşabilir. E, Instagram üzerinden e, oyunla ilgili takafanıza takılan şeyler olursa. Başka bir konuda yardımcı olmam gerektiği herhangi bir şey hesaplarınıza da giriş yapıp bu arada arkadaşlar e, YouTube kanalı için video çekebilirim isteyen arkadaşlar varsa kanalına girip e, videoları Atabilirim oyunla ilgili Örnek veriyorum benim hesabımın videosunu paylaşabilirsiniz diyen arkadaşlar varsa he, leveli önemli değil ya yani. 50 level, 40 level, 80 level, 105 level hiç fark etmez Çeker paylaşırım Benim için de güzel bir değişiklik olur hesabı da incelerim görürüm neler var neler yok size kalmış bir şey bu arada tebrik ediyorum arkadaşımıza Bu arada kendisine ulaşamasam diye yedek olaraktan bir kişi daha açıklıyorum yani ilk Birinci yedek açıklıyorum O ulaşmazsa iki gün içinde bana birinci yedeğe hesap verilecektir Birinci yedek arkadaşa bakalım kim çıkacak ona göre ikinci sırada kendisi hazırda beklesin hesabı verdiğimi belirtirim vermesem de Kendisine haber vermiş olurum Paylaşırım zaten hepinizin haberi olur arkadaşlar Evet Mehmet arkadaşımız, e, kimdi az önceki çıkan bakalım. Mehmet Doğan yanılmıyorsam. O arkadaşımız eğer ulaşamazsa bana e, haberi olur ya da olmaz bilmiyorum ama ben e, belirttim iki gün süre yani pazartesi gününe kadar süresi var. Kendisi almazsa ikinci talihlimiz var burada. Oxygen U şeklinde e, YouTube kanalının adı. Kendisinin de e, pazartesi gününe kadar süresi var. Pazartesi günü bana ulaşmazsa tekrar bir çekiliş düzenlerim arkadaşlar. Şimdiden e, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize başarılar. Ayrıca bu oyun için hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Her gün e, yeteri kadar oyuna girip görevleri yerine getir. Çok fazla bir zaman almanıza gerek yok. Ve para yatırmanıza da gerek yok. Para yatırmadan VIP sıfırdan e, elmaslarınızı günlük biriktirerek Emir olun. İlk 200, ilk 300'e bile oynayabilirsiniz. Bunu birçok kişi de gördük. E, tüyoları var. Efsane hero'ları düşürmenin. Onlarla ilgili de birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Hep birlikte zamanla göreceksiniz zaten VIP sıfır hesapla oynayacağım artık ben birkaç tane. O oynayacağım hesaplardan, videolardan izlediğiniz zaman nasıl bunu başardığımızı hep birlikte görmüş olacağız. Ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere.